önemli çıkan gelişmeleri seçin paylaşın benim al haber bültenimiz başlıyor. Sosyal. Ve Facebook tarikat haber, LinkedIn tarikat haber ya Twitter tarikat haber, Tumblr tarikat haber, Instagram tarikat haber, Twitter'da kullanılır. Reptid Grand Type 73 08 YouTube Dark Haber TV ve Kevmer Tarık Yılmaz hesaplarıyla yayındayız. yayınlara canlı yayınlarda yayındayız bir kolayda yayındayız bir kolay live kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz Bu uçanlı yayına gelen YouTube uçanlı yayın kanalına vars tarka haber videoları de yayındayız. Dike kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Değerli dostlar. Twitch'de yayınlayız değerli dostlar. Twitch kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da biliyorsunuz e, sesli odalar var. Twitter'da yayındayız. Twitter kanalımızı bekleriz değerli dostlar. kardeşler değerli izleyen, yoğun al kanalımız var yoğun al kanalımız tar k Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz değerli dostlar İlk haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Bitcoin Safiye'ye 135 yıl hapis sistemiyle dava açıldı. Kazananlar sustu değerli izleyenler. Bitcoin Safiye ve işinin 135 yıl hapsi isteniyor. 9, 9, 39 sayfalık savunmaya göre kazananlar sustu. Ayrıca Bitcoin Safiye olarak alınan Safiye Gökçe Yüce, Yüce ile eşi Oğuzhan Yüce'nin dolandırıcılık suçlamasıyla yargılanmalarına başlandı. Kelisini ekonomist broker olaraktan tanıtarak 40 kişiyi 600 bitcoin karşılığı yaklaşık 30 milyon TL dolandırmakta suçlanan yüce şirkçi, can güvenlik endişesiyle duruşmaya sevp 39 sayfalık savunma, kazananlar sustu. Aydın'da, Bitloin Safiye olarak anılan Safiye Gökçe Yüce ile eşi Oğuzhan Yüce'nin dolandırıcılık suçlamasıyla yargılanmalarına başlandı. Kendisi sayfalık savunmayı teslim etti. Vitroy'in Safiye savunması söylediğini belirtti. Adana'da yaşayan Safiye Gökçe Yüce, yaklaşık 5 yıl önce eşi Oğuzhan Yüce'nin bir geotermal enerji santralinde elektrik mühendisi olarak göreve başlaması üzerine Aydın'a taşındı. Burada eşiyle birlikte taşeron şirket kuran Safiye Gökçe Yüce, JLS şirketlerine işçi bulmaya başladı. Bu sırada Aydın Devlet Hastanesi'ne sağlık kontrolüne giden Safiye Gökçe Yüce, İddiaya göre tanıştığı bir doktora kendisini, ekonomist broker olarak tanıttı. Doktora yatırımını kripto para birimi bitcoin'e yapmasını söyledi. İkna olan doktordan adına bitcoin almak üzere para aldı. Saadet zinciri benzeri bir yapı oluşturdu. Bir süre sonra kar payı verdiği doktora, kendisine yeni müşteriler bulmasını, bunun üzerinden de kar payı ödeyeceğini vadetti. Böylelikle saadet zinciri benzeri bir yapı oluşturan Safiye Gökçe Yüce, Kısa sürede hemşireden, polise kadar çok sayıda meslek grubundan 40 kişiye ulaştı. Safiye Gökçe Yüce, 23 Ağustos 2019 tarihinde ortadan kayboldu. Mağdurlardan 27'si avukatları aracılığıyla Aydın Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. 30 Milyon Liralık Dolandırıcılık Suçlaması Aydın'da 40 kişiyi 600 Bitcoin karşılığı yaklaşık 30 milyon lira dolandırdığı suçlamasıyla aranan Safiye Gökçe Yüce, 8 Kasım 2019 tarihinde Bursa'da yakalandı. 135 er yıl hapis cezası istemi. Safiye Gökçe Yüce, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyete tutuklandı. Yüce 4 ay cezaevinde kaldıktan sonra 10 Mart 2020 tarihinde yurt dışına çıkış yasağı konularak elektronik kelepçe ile serbest bırakıldı. 5 yıla kadar toplam 135 er yıl hapis cezası istemiyle Aydın 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün ilk duruşma görüldü. Can güvenliklerinin olmadığı gerekçesiyle. Safiye Gökçe ve eşi Oğuzhan Yüce, can güvenliklerinin olmadığı gerekçesiyle duruşmaya Nazilli Adliyesi'nden sebbis ile katıldı. Duruşmada 13 mağdur ile tarafların avukatları hazır bulundu. Yüce çifti, el yazısıyla yazdıkları 39 sayfadan oluşan savunmalarını avukatları aracılığıyla mahkemeye teslim etti. Kimseyi dolandırmadığını belirten Safiye Gökçe Yüce, 26 ay boyunca hiç ihlal gerçekleştirmeden, adaletin bana uygun gördüğü cezanın gerekliliğini yerine getirerek tüm saldırılara, tehditlere, hakaretlere cevap vermeden şahsıma, aileme, çocuklarıma ve akrabalarıma yapılanları susup sineye çekerek mahkeme gününü bekledim. Adalet elbet yerini bulacaktır dedim. Eksik evrakların tamamlanmasıyla yaşadığım süreçte bana yapılan haksızlıkları da beyan ederek suçsuzluğumun adalet önünde gerçekleşmesini temenni ederim dedi. Kazananlar susun. benim bu işte amatör olarak uğraştığımı biliyordu. Elde ettiğim karları kendilerine ödedim. Zarar edenler olmuştur. Ancak kar edenler bu işe sesini çıkarmamış zarar edenler ise benim onları dolandırdığımı söylemişlerdir. Beyan ve suçlamaları kabul etmiyorum. Ben tamamen iyi niyet esasıyla hareket ettim. Mahkemeniz tarafından yeniden inceleme yapılmasını istiyorum. Üzerime atılı suçu işlemedim diye konuştu. Mağdurların ifadelerinin ardından duruşma 7 Haziran 2022 tarihine ertelendi. D.A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Mavi bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 23.38'e kadar değerli isteyenler. Dünya Mirası Salpana'nın sal son halinde olay olmuştu. Batakta dönüştü. iddialarına yanlış geldi. Salda Gölü'nün son anı olay olmuştu, bataklığa dönüştüğü iddialarına yanıt geldi, NASA'nın ayakkabıyla bile girilmemeli ve Mars gezegeninin milyarlarca yıl önceki görüntüsüne benzettiği Salda Gölü'nün son anı sosyal medyaya ayağa kaldı. Burdur'da bulunan turkuaz suyuyla insanı büyüleyen gö gölün su seviyesi azaldığı için kıyıların bataklığa dönüştüğü öne sürüldü, bataklık iddialarına yanıt beğen tabiat varlıkları koruma genel müdürü uçan Görüntülerdeki yerin bataklık olmadığı, bu alanda mevsim normali çerçevesinde su çekilmesinin.